Arkadaşlar bugün elimde böyle bir cihaz var. Bu ürünlerin 360 derece fotoğrafını çekmek için ya da videosunu çekmek için kullanılıyor. Bu benim kullanacağım bir cihaz değil. Ofiste kullanmak için almışlar. Ama artık bütün kutuları ben açtığım için bunun da kutusunu ben açacağım. Gereksiz büyük bir kutu. Hala içinden köpük çıktı. Hmm. Yani kutusuna göre cihaz baya küçükmüş. Bakayım. Bir fiş koymuşlar. Bir de böyle milyon tane uç koymuşlar içine. Şimdi bu şöyle. Ürünü böyle koyuyorsun. Sonra telefona bağlıyorsun. Sonra bu dönüyor. Sen de onu çekiyorsun. Bu kadar